Merhabalar, bu videoda e, toplu olarak minçeli doküman nasıl yüklenir onu göstereceğiz. E, New Multiple Documents komutuyla toplu olarak e, birden fazla dokümanı bir kere de yüklemekten e, bahsedeceğiz. Şimdi gene bir konteksin altına gidiyoruz, bir product'ın altına ya da bir projenin altına gidiyorum ben şimdi. E, Folders klasörüne girdim. E, diyelim dokümanları burada e, Sales klasörünün altına yükleyeceğim toplu olarak. Burada e, Actions'tan New, New Multiple Documents'a tıklıyorum. Çıkan ekranda yükleyeceğim doküman tipini seçiyorum. Mesela ben burada diyelim Presentation'ı yükleyeceğim buraya. Daha sonra buraya, e, doküman tipini seçtikten sonra dokümanlarımı bilgisayarımdan tutup, sürükleyip şu şekilde bırakıyorum. Bu dokümanlar buraya gelmiş oluyor, numaralar otomatik oluşacak isimlerinde kendisi zaten e, dosya uzantısını yine koparıp buraya alıyor şu anda OK bastığımda bu dokümanları sayısının altına yükledi Evet buraya bu dokümanlar geldi şu gördüğünüz üç doküman bir diğer yöntemi hiç actions new multiple document demeden direkt masa üstünden tutup buraya da sürükleyebilirsiniz yani şöyle Burada ekranın yanına doğru genişletirsek, masa üstünden tuttum dokümanları, sürükleyip folder'ın altına bıraktığımda da gene bana kendisi New Multiple Document'ı açacak. Ve buraya dokümanları genel şekilde yükleyecek OK'ya e bu dokümanlar da toplu olarak günçlüğe yüklenecektir.